Peki ben şey merak ediyorum şimdi evet mutlaka insanların farklı farklı yaraları var, travmaları hı hı. var. Ee, yaşam deneyimi içerisinde her şey çok mükemmel gitmiyor hepimiz için. İnişler ve çıkışlar var. Tabii ki bir psikologdan destek almak, hı hı. E, bu işin e, uzmanına gitmek kesinlikle hı hı. olması gereken bir şey ama 24 saatte bir psikoloğa gidemeyiz doğru mu? Var. Peki kendi kendimizin psikoloğun nasıl olabiliriz? Siz bir psikolog gözüyle e, neler söylersiniz bu konuda? E kendi kendimizin nasıl olabiliriz. Yine bilinçlenme süreci Hı -hı. dediğimiz. Ee, bu konularda yine az önce de bahsettiğimiz gibi kişinin kendi problemiyle alakalı kitaplar önerebiliriz. Okuyarak Hı -hı. E, kendi özdeşim kurabileceği kitaplar, Hı -hı. eğitimler alabilirler. Hı -hı. E, ve şöyle bir şey e, ne olursa olsun bir kere ...usurlu insan olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Hiç kimse hı hı. dört dörtlük değil. E, muhakkak bir yerlerde hata yaptığımız... E, ...şeyler olabilir. Tabii ama şöyle bir şey de söz konusu var. Her yaşadığımız problem... ...psikolojik problem, kendi... Hı hı. ...var ettiğimiz problemler değil. Daha evet. çok aile geçmişimizden... ...bize miras kalan. İşte hı hı. annemizin... E, Atalarımızdan, genetikten getirdiğimiz. Kesinlikle bunlar da olabilir. var. Bu konuda mümkün oldukça işte... E, Hı hı. Bilinçlenmeleri bu yönde kendilerini telkin etmeleri en azından önemli. Hı hı. Ve eksiklikleri doğrultusunda da işte bu gerek kitaplar olabilir, hı hı. kısa vadeli eğitimler olabilir. Bu konularda hı hı. mümkün mertebe bilinçlenmeye çalışsınlar. Bu şekilde. Harikasınız. Teşekkür ediyorum.